Ormanlar, ormanlarımız, orman varsa hayat var, su var, insan var, orman varsa her şey var. Orman, vatanın süsü orman, beşikten mezara ihtiyaç duyduğumuz orman ve işte o şifa kaynağı ballarımızın arılar tarafından yapıldığı bal ormanları. Evet kavrazdayız. Giresun'dayız. Giresun Orman Bölge Müdürlüğümüzün öncülüğünde Giresun'da Orman Medeniyeti, Giresun'da Orman Tarihi belgeseli çekmeye devam ediyoruz. Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğümüzün Harşit Orman İşletme Şefliği, Harşit Bal Ormanı sınırları içerisinde bulunmaktayız. Bulunduğumuz mevkiinin adı Çelikli Burun mevkiidir. Ee, Harşit Bal Ormanımızda 1500-2000 arası kovan bulunmaktadır. Ve e, bu, bu mevkide bal ormanımızda doğal olarak orman gülleri, arıcılık için çok önemli olan orman gülleri, kare yemiş, ıhlamur e, en önemlisi kestane. Ve bunlar da arıcılık için, arıcılığın gelişmesi için özellikle bu mevsimde e, kestane balından önce Orman güllerinden arıların gelişiminde çok büyük e, yarar sağlanmaktadır. Burada oldukça geniş bir flora, zengin bir flora bulunmaktadır. Ve biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak bu zengin flora'nın olduğu yöre halkının da talepleri üzerine bu yaklaşık olarak 450 hektarlık bir alanı bal ormanı olarak sınırlarını belirledik ve halkımızı hizmetle sunduk. Efendim ilk önce Orman Genel Müdürlüğü'müze çok teşekkür ederiz. Bize buraları bu güzel doğayı arıcılarımıza açtı. Yerlerimizi yaptı. Arılarımızı konaklatıyoruz. Burada Orman Gülü, Yaban Taflanı yani Yaban Mersin'i dediğimiz e, çiçeklerden arılarımız bal alıyor. Deli bal dediğimiz bal buradan çıkıyor. E, Orman Müdürlüğü'müz bize burada yerlerimizi açtı. Arılarımızı konaklatıyoruz. Balımız e, Orman Gülü'nün Balı, orman gölünden aldığı saf, doğal, temiz. Yani bu havayı görüyorsunuz, bu dağları görüyorsunuz. Bu dağlardan aldığı balı, arı, kovanlara koyuyor. Saf, temiz, insanlara bal hizmeti... Devol Orman İşletme Müdürlüğü, Harşit Orman İşletme Şefliği, yaşmaklı ağaçbaşı mıntıkasında bulunmaktayız. Arkamızda Kavraz Barajı var. Hidroelektrik santrali için. Doğal ladin ormanlarımızın bulunduğu mevkideyiz. Karşıdaki ormanlarımızın tamamı doğal ladin ormanlarıdır. Bu ormanlarımızda alt tabakasında orman gülü, Rhododendron ponticum, mor orman gülü mevcuttur. Ve bu e, orman de yine arıcılık ve diğer e, canlılar için çok değerli bir türdür. Şu anda da doğal orman gülünün e, çiçekleme döneminin maksimum olduğu dönemde bulunmaktayız. Orman İşletme Müdürlüğü Haşit Orman İşletme Şefliği e, Çilekli Burun mevkisinde e, 2013 yılında Bakanlığımız tarafından yayınlanan Anı ağaçlar listesinde 350 yaşında yaş tespiti yapılan Kayna ağacının yanındayız. Anı ağacı olarak tescil edilmiştir. Bölgemizdeki İşletme Müdürlüğümüzün ana ağaç türlerinden biri olan Kayna Ormanları Kayna ağaçları önemli ağaç türlerimizdendir ve devasa e, yapılardır. Yapılara sahiptirler. Yine bulunduğumuz mevkide karışık ormanlarda ormanların içinde kendisini yıllardır koruyan ana kenarında bir e, anıt tacımızı görmektesiniz. Tarihler 1970'li yıllar. Yaylaya gelirdik. O yaylaya geliş sırası sıramızında ya Yaldere üzerinden veya Güce üzerinden gelirdik. Yaldere üzerinden Yağlıdere, Gozbükü, Tohumluk ve o bölgeleri dolaşarak Karabacık Yaylası'na çıkardık. 8-10 saat sürürdü araba ve bulunduğumuz buradan güce üzerinden de geliş yine o şekildeydi. Kamyon sırtı ve minibüslerde 1970'li yıllar. Zira bu yol insan gücüyle 1967 yılında açılmıştı ve orman işletme tarafından açılmıştı. 2021 yılının 31 Mayıs'ındayız. Yeniden bu bölgedeyiz, belgeseller çekiyoruz. Birlikte sizleri şantiyeye götürüyorum. Tarihi geçmişi yaşıyoruz. O bölgenin canlı şahitlerini konuşturuyoruz. 1982'de on işletmeye girdim. Bölgenin yolları babamın anlatmasına göre 1967'de buraya Akıl Baba bölgesine girmişler. Sadece kazma gücüyle yani. O zaman da yani 50-60 kişi bir posta olurmuş. Onlara eşerler. Gördüler şu o zamanda. Trabzon Orman İşletme Müdürlüğümüzün Akıl Baba Orman İşletme Şefliği'nin Yazlık İş Merkezi'nin olduğu mıntıkada bulunmaktayız. İşletme şefliğimiz 1968 yılında burada faaliyetlerine başlamıştır. Ve 1967'de bu Akıl Baba'ya yol gelmiştir. Buradan yaylalara da yolları e, orman İdaresi tarafından yapılmıştır. Ve hizmet vermektedir. Buradan e, üst kısmında bulunan e, yaylaların yolları da yine bizim kurum tarafımızdan orman genel müdürlüğü tarafından yıllar önce yapılmıştır. Akıl Baba Orman İşme Şefliğimizin de 10 bin hektarın üzerine bir ormanı vardır. Doğal e, bitki örtüsü olarak Ladin ve Kayın, Sarıçam ormanları mevcuttur. Yaz-kış burada ormancılık faaliyetleri devam etmektedir. Akılbaba şefliğimizin akılbaba deposu, orman deposu da bu bulunduğumuz mevkide bulunmaktadır. Derindere bölgenin Türkleşmesinde Horasan erenlerinin rolünü de anlatır Tekkeköy ve bu bölgedeki Horasan Alp ile ilgili fermanlar vardır Padişah fermanları ile bu bölge onlara vakfedilmiştir ve onlarla ilgili de araştırmalar yapıyoruz Tekkeköy civarında yaptığımız belgesel çekimlerinde Derindere'nin kendisine verilmesini ister kerametinden dolayı Derindere ona vakfedilmiştir burası ee, Güce Bölgesi, Boynuyon, e, Tekkeköy ve Derindere Bölgesi. Tireboğlu Orman İşletme Müdürlüğümüzün Akıl Baba Şefliği'nin alanı içerisindeyiz. Derindere mıntıkasında bulunmaktayız. Bu devlet orman yolları olmadan buralara ulaşıp olmadığı yıllarda buralarda tomluklar sularla birlikte sahile indirilmiş. Ve e, üretilen enval sahildeki depomuza burada İnsanlar, i̇nsanların insanların suyu, suyun gücü kullanılarak envaller, pamuklar aşağıda bulunan domaçta altındaki defomuza sürtme yoluyla birlikte gelevara üzerinden indirilmiş. Bu şekilde yapılıyormuş envallerin taşınması. Burası da keza en zor e, işlemin tomrukların en en en fazla en zorlanılarak indirildiği yerlerden bir tane. Çünkü çok aşırı girintili çıkıntılı ve derin derezadan adı üzerinde de böyle bir yapıya, fiziksel yapıya sahip olan bir yerdir. Tekkeköy Muhtarıyım. Güce Tekkeköy Muhtarı. Köyümüz ismini e, buradaki tekkeden almaktadır. E, bu tekkeyi çalıştıran zat Kasım Şık diye bir zat işletmiş. E, köyümüzün kuruluşu da Fatih Trabzon'u almadan önce ye dayanıyor. Bu Kasım Şık, bu İpek Yolları üzerinde işte e, tekkeler o zamandaki ee, Horasan dervişlerinden olan zatlar, Horasan'da e, medresede ders görenler bu ipek yollarına yer, geliyorlar, tekkeler koyuyorlar. Ee, bir nevi hem insanları e, İslamiyet'i tanıtıyorlar insanlara hem fakir fukaraya el veriyorlar. Basılın turuncu Esbiyenin pirinci Belgeselci içinde İsmail abim birinci Oy benim canım, mi canım Dünyalarda biri canım